Merhaba arkadaşlar, Hepes hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomuzda Roltoğda fark edilmeyen detayların ikinci bölümünü çekiyoruz. Hatırlarsanız e, önceden birinci bölümünü de çekmiştim ve çok beğenmiştim. Özellikle bir arkadaşımız çok güzel bulmuştu. Ondan dolayı ben de ikinci bölümünü çekmeye karar verdim ve bu, bu Roll da birkaç tane kendim e, detay fark ettim. Şimdi sizlerle beraber onlara paylaşacağım. Kılak arkadaşlar hatırlarsanız bu fotoğrafı Brawl Stars önceden paylaşmıştı. Retro Broke yerliğinde markete. Fotoğrafı biraz zoom versek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada bir silah var. Bunu çoğu YouTuber yeni karakterin bir detayı olarak sanmıştı. Ama gördüğünüz gibi yanıldılar. Bu aslında Brawl açıklanan uzay boğası buzun elinde tuttuğu silah. Yani bu gizemde bu şekilde çözülmüş oldu diyebiliriz. Aslında o yani herhangi bir karakterin detayı değildi. Yeni gelecek kostümün bir detayıydı. Onun dışında biliyorsunuz ki Brawl Stars bize bir şaşırtma yaptı. Brawl yayınlanmadan önce biliyorsunuz ki kapak fotoğrafı başka bir şeydi. Tam yayınlanmasa bir 5 dakika kalırsa birden fotoğraf değişti. Bunun sebebini tam olarak bilmesem de şu diyebilirim. Eski fotoğrafta yani değiştirmeden önce kapakta Biliyorsunuz ki Meow yazıyordu ve bir tane karakterin gölgesini koymuşlardı. Bu da belli oldu arkadaşlar. Bu bir karakterin gölgesi değil. Koranlık Lord Spike kostümü biliyorsunuz ki Brawl Talk'dan çabuklandı. Bu o aslında onu gölgelendirmişler arkadaşlar. Yani bu herhangi bir karakterin detayı değil. Onun dışında fark edilmeyen detaylarımızdan biri de şu. Brawl Talk'da 8 tane aksesuarın yayınlanacağı duyuruldu. Ve güncelleme geldikten itibaren her hafta iki aksesuarın yayınlanacağını söylediler. Ve bunlar Frank, Ginny, Mr.P, Nani, Rosa, Tara ve Teague. Bunlara yayınlanacak aksesuar. Frank, Mr. P ve Nanny dışında diğerlerinin aksesuarlarının ne işe yaradığını bulduğumu söyleyebilirim. Bu şurada söylemek istiyorum tabii ki. Frank, Nanny ve P'nin aksesuarı atışı ile ilgili bir şey olacak. O yüzden çözemedim çünkü tam olarak göremedim ne olduğunu. Bunun dışındakileri şöyle bir açıklayalım. Ginny. Arkadaşlar şu an ekranda da görüyorsunuzdur yani Gini yanındaki yani alanda bulunan kişiye sağlık kazandırıyor ve küçük bir taşı gibi bir şey atıyor gördüğünüz gibi ve bu da düşmanlarına zarar veriyor. Öncelikine göre iyi olduğunu tabii ki de söyleyebiliriz. Onun dışında Poco var. Aksesuarına biraz daha yakından bakacak olursak aksesuarını kullanıyor ve sanki belli bir alanda şöyle kırmızı bir işaret çıkıyor. Belki saldırı gücü artıyor olabilir. Ben saldırı gücünün arttığını düşünüyorum. Yani o alanda bulunan kendisi ve takım artık Arkadaşlara dahil güçlere artıyor diyorum ben. Rosyana bakacak olursak birden çalılıklar mor oluyor. Ve biraz daha yakınlaştırsak gördüğünüz gibi şurada düşmanın canı e, azalıyor. Yüz yüz gidiyor sanırım canı. Yani bence Rusya'nın aksesuarında çalılar mor, mor bir renk alacak. Ve o çalılarda bulunan kişiler yüzler yüzler can kaybedecek. Tara'nınkine bakarsak bunda da yani e, Tara... Tam aksesuarını kullandığında üç tane yardımcı çıkıyor ona. Biliyorsunuz ki bu yıldız güçlerinde falan da vardı. Ama artık aksesuarında üç tane böyle yardımcı çıkacak. Ama yani canını mı dolduruyor o yardımcılar, düşmana mı saldırıyor onu tam olarak bilemiyorum tabii ki de. Kötik. Çekti arkadaşlar bir tane kalkan oluşuyor. Düşmana çarptığınızda bu kalkan patlıyor ve düşmana zarar veriyor arkadaşlar. Bence güzel bir özellik olmuş. Yani aksesuarlar bu şekilde arkadaşlar. Frank Nani ve Mr. P'nin maalesef ne olduğunu bulamadım. Ama bence bunlar da yeterlidir diye düşünüyorum. 6 tane karaktere daha animasyonlu pin ilgileneceği duyuruldu. başlatarak görelim onları da. Yani ben özellikle Spike'ınkiyi çok sevdim arkadaşlar. Görüyorsunuz ki e, kafasından bir kelebek uçuyor. Yani böyle böyle pinler gelecek. Diğer karakterlere de yakın zamanda gelmesini bekliyorum ben. Onun dışında size diyebileceğim başka bir detay kalmadı. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Lütfen kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.